Arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Bugün Taktik Force'dayız Taktik Force'da L85A2 silahıyla oynayacaktım Onu full özelleştireceğiz ve oyuna gireceğiz Nasıl bir silahmış onu gör göreceğiz Zaten özellikleri de burada Bu silahla oynayacağız 5 günlük 7 günlük ya görev yapmıştım ya oradan almıştım Bu silahı onun için bir deneyeyim dedim Şimdi bir özelleştirelim abi Şu l 85 A2 bu silah. Bu silah. Bunu hemen özelleştiriyoruz. koliminatör var. Ring Sight var bir tane de arkadaşlar. İki tane üst eklentimiz var. Ben şu Ring Sight'ı tercih edeceğim. Daha hoş görükmesi için. Gözükmesi için. Bir de ön eklenti alalım. Ön eklenti de hep bu Osprey'i kullanıyoruz. Bir de Ghost'um kullanalım. Tamam Ghost'um kullanalım o zaman. Hemen alayım şuradan. Tamam bunu da aldım. Bu da alt eklenti de alacağım. Kırmızı mı alsak? Mavi mi alsak? Mavi. Tamam mavi olsun. Mavi de aldım abi. Arkadaşlar mavi de aldım. Silah böyle oldu. Desen normalde vardı anlamadım. 50.000 bin yazıyor burada kullan yazmıyor. Desenle birlikte gelmedi mi bu? Görevden aldım bu silah. Allah Allah bir sıkıntı var galiba. Yani desen almayacağım arkadaşlar. Bunlar çok pahalı. Belki ilerleyen günlerde alabilirim yani. Aynen böyle oldu arkadaşlar silah. Bunu oynayıp hemen oyuna girip deneyelim. Ha bu arada arkadaşlar söylemiyorum. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Desteklemek isterseniz. Yorum yapmayı da unutmayın Görüşlerinizi de bildirebilirsiniz Yorum yaparak öneri de yapabilirsiniz arkadaşlar Bana yardımcı olursunuz yani Teşekkür ediyorum şimdiden Hadi arkadaşlar o zaman videoya geçelim I Abi silah uçuyor uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Efsane bir silah olmuş bu gerçekten. Baya sevdim. Yani görünüm bu şekilde. Oh orada adam var. O bir canı almış. Beni vuramayınca. Ulan lan. doğsan oğlum bir saattir. Güzel. Ulan. Abi silah efsane olmuş arkadaşlar. Silahlar eklenti takıyorsun ya abi. Harbi bütün silah yolu. Bütün silahlar. Kanka doğru diyorsun da. Nereye alayım ben bilgisayarı şimdi? Bak doğru diyorum. Ben de çok şey istiyorum da olmuyor. Oh, Ohoho şurada. Arkamda da var. 12'den. Lan, o, oh. Neyse berenciyim. Normalde Fort Boyard'a çekecektim ne. Çekemedim maalesef. Açmadılar. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Abi silah uçuyor. Uçuyor arkadaşlar. Deneyin ya deneyin. Sizler için yapıyorum bunu. Vallahi vururdum elim kaymadı İnanmıyorum ya. Inan, tamam. Vallahi vururdum yoksa. Güzel. Kastiyor biliyorsun bazen. O yüzden. Şu oyun kastmasan var ya. Yok edeceğim. Sen ne konuşuyorsun lan Güzel. Bu da güzel. Bir dakika bismillah <gülüyor> Dur dur dur 4 can Öldüğümü zannedecek <gülüyor> Adam hala orada adam hala orada Biraz sabırlı oynuyor mu? mı? Güzel, vurdum bak. Nice. Sıkıntı yok ya. Bir, bir tık şeyi yavaş ya, değiştirmesi. Yani onun haricinde gayet güzel yani oynanabilir bir silah. Güzel. Hadi bakayım. Çık la. Çık. Ses alıyorum. Şurada. Oh. Dibimde. Ulan. Sonunda fark ettim ha adam. veda var. Otursun Onu da alırdın ha canım biraz azaldı işte. Hadi be. Ona da atsaydım. Güzel. O beni görmez şunu. Mermi değiştirmem lazım. Şimdi görebilir. Lan oğlum ya. Her tek modu oldu? Biraz fazla ölüyor ama. Tamam öldü. O. Keşke vermeseydim ses ya. Oh, görme görme görme görme görme. Aa, önce davrandı. Elersin. Güzel. Hadi. Bir de bomba. Maç bitti. Arkadaşlar. Bu silah da böyleydi. Bence çok güzel bir silah. Gerçekten çok keyif aldım. Ee, video da güzel olmuştur. Diye düşünüyorum. Sizde keyif aldığınızı hisseder gibiyim arkadaşlar. Bence e, güzel bir video oldu. Gümüş aldı. 45'e 20'e de gittik. Daha da iyi gidebilirdik çünkü. Silaha daha 2-3 oynayayım bu silahla. Ee, gerçekten silahların hepsi güzel, özelleştirilince güzel yani bazıları tabi özelleştirme istemeyen silahlar doğruyu güzel olan da. Ama özelleştirilmiş silahlar her zaman iyi oluyor arkadaşlar. Ee, güzel bir video oldu umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video için de like yorum yapmayı, bir de desteklemek için de videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça gördüm bak, o da beni gördü.